Kanalımıza hoşgeldiniz. Ee, geçen 3 gün önce bir tüfek attık. Test ettik tüfeğimizi. Gayet güzel. Daha sonra da ses bir şey falan attık. Gayet güzel bir atış oldu. Bugün tüfeğimizi temizleyeceğiz ve bakımını yapacağız. Nasıl sökülür? Nasıl bakımı yapılır? Onları göstereceğim size. Arkadaşlar gayet basit sökümün takımı. Üzerinde bir kapağı aldıktan sonra namlumuz zaten geliyor. Daha sonra mekanizmasını alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. E, temizledik biz bunu daha önce de. Az önce bir temizliğini yaptık. Şimdi size göstermek için biraz temizleyeceğiz gene. Önce bir bezle şöyle bir geziyoruz. Daha sonra yağlıyoruz. Yağımız neredeydi? Dürtasın ha, süngeriyle takabilirsek. Temizlik yaparken çıkmasına dikkat edin arkadaşlar, çıksın. Şu anda temiz burası. Daha sonra mekanizması Onu sokup takılması basit Bu şekilde Bu şekilde buraya giriyor Takılabiliyor bu şekilde yine mekanizması yayın olduğu yer şu kısım şu kısım yayın olduğu yer özel oraların çok temiz olması lazım yayın iğnenin çalışması için onu koyalım şöyle kenara. Bu iğnenin altında şu da ileri geri oynuyor. Mekanizma inen biri gidip geliyor. Ona da yağlayalım temizleyelim. Daha sonra temizleme fırçası yani tel fırça gibi sert fırça bu içerideki pistikleri bir ses fişi şey attığımız için şey dedi e, bulgurluydu bulgur taneleri falan kalmış bu pas giderici paslanırsa diye bu tane o Bisler bislere almak için arkadaşlar özellikle burada çünkü burası elle ulaşamadığımız yerler var şu şekilde gösterebiliriz şuralara şurasına alt kısımlarını şuralara. şuralara falan sadece bunlar geçiyoruz daha sonra. sir and... temizleyip kadar arkadaşlar sıra yerde toplamasını sıramızı şöyle koyalım deki varsan giriyor arkadaşlar. Bu şekilde Şekilde oturttuktan sonra Üstüne bas, bas koyduğumuzda Oturuyor arkadaşlar yerine Söküp takılması bu kadar basit ve güzel Daha sonra Şu mekanizmasına Kapağını takıyoruz ama ben şunu silmek istiyorum Nasıl olmuş Tüfeğimiz atış açır. Temizlendi. Tertemiz bir şekilde. Arkadaşlar silaha baktığımız sürece, temizlediğimiz sürece atışlarımız her zaman iyi olur. Tutukluk yapmaz veyahut herhangi bir kötü sonuçlar olmaz. Ama attık, tüfeği silmedik, temizlemedik. Aylar yıllar sonra atmak istedik veyahut da bir ay sonra veya haftasında bir şey olmaz ama bir üç dört gün veya bir hafta içerisinde Bir iki ay sonra tüfek tabii ki o barut içerisinde küflenmeye başlar şey başlar. Onun için atış yaptığımız zaman onun için Yaptığımız gün temizlik yaparsak Daha iyi olur Videomuzu beğendiyseniz Beğenme tuşuna basmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Tip Videoların gelmesi için İzlediğiniz için teşekkür ederim